Dün Konya'da Anadolu Ankası'yla ilgili tatbikat izlenimlerinin ilk bölümünü sizlerle paylaştım. Gerçekten çok ilgi gördü bu video ve bu ikinci videoda da tatbikatın geri kalan sürecinde neler oldu? Hürkuş'un uçuşu ve tabii ki bugün günlerden 1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri'nin 100. kuruluş yıl dönümü biraz üs izlenimlerim, tatbikat izlenimleri ve Türk Hava Kuvvetleri'nin şöyle bir 110 yılına bir bakacağımız bir video hazırlamak istedim ama bu daha çok sohbet tarzında olacak sizlerle. tatbikatlar çok önemli ve Türkiye son yıllarda da e, uluslararası katılımlı tatbikat sayısını arttırarak burada çok önemli bir yere ulaşmış durumda. Ama tatbikatlarda tabii ki uluslararası ilişkilerimiz çok önemli. İşte geçmişte benim de e, gazeteci olarak izlediğim Anadolu Kartalı tatbikatlarına Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, yoğun olarak Amerika, hatta çok eskiden İsrail bile katılırdı. Ama işte dış konjektür, dış politikamızdaki değişiklikler, dünyadaki gelişmeler derken... Artık ülkeler hangi ülkelerle yakınsa o ülkeler gelmeye başladı. Tabii geçmişin önemli tatbikatlarına Çin Hava Kuvvetlerinin katıldığı tatbikatta eklemekte gerçekten çok enteresan bunu fayda var. Bu yılki tatbikatta yabancı olarak katılım Azerbaycan ve Katar'ın katılımı vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin katılımı bekleniyordu ama son dakika böyle bir iptal söz konusu. Slovakya'nın katılımı vardı ama onlar çok ilginç bir gerekçeyle katılmadılar. Ön toplantılarına katıldılar. Tatbikatta dediler ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılımcılarından biri bizim yavru vatan. Ee, onlar adına bir AS532 Cougar helikopteri gelecek. Efendim biz tanımıyoruz o ülkeyi beraber tatbikat yapamayız diye. O ülkenin Dışişleri Bakanı Yunan Dışişleri Bakanı ile yaptığı toplantıda bunları söylüyor. Bunlar tabi dış basından takip edebildiğimiz şeyler ama e, umarım düzgün bir açıklama Türkiye'ye yapılmıştır bunlarla ilgili. Bunları geçtikten sonra tabi tatbikata geldik Konya'ya. Günübirlik bir uçuştu. Sabah Pegasus'la e, Sabiha Gökçen'den uçtuk. Konya'ya geldik. Zaten pistin öbür tarafı sivil terminal. Hava Kuvvetleri Komutanlığı çok iyi bir organizasyon yapmıştı. Gerçekten iyiydi. İşte fotoğraflarımızın olduğu, kimlik kartlarımız hazır, bilgi notlarımız. Hemen briefing'e alındık. Çeşitli bilgiler verildik. Ve bu tatbikatın önemli ayaklarından biri de bizim de merakla beklediğimiz, dün size videosunu yaptığım e, TUSAŞ'ın geliştirdiği Hürkuş. Hürkuş yeni bir konsepte doğru gidiyor. Dünkü yayında size detaylarını anlattım ama ek gelen bilgilerle birkaç bir şey daha söylemek isterim. Hava araçlarının ömürleri çok uzun. Ve siz yeni görevleri, yeni rolleri uygulayabildiğiniz takdirde o hava aracı yaşamaya başlıyor. Geliştirebildiğiniz takdirde üzerine bir şeyler koyabiliyorsunuz. Bu açıdan TUSAŞ eğitim uçağı olarak başlayan Hürkuş'un macerasını yeni bir boyuta taşıyor. Bu önemli bir adım. 135. filoda görev yapacak. Ve Hür yeni görevinin aslında tatbikatta görme şansına ulaştık. Nedir yeni görev? Şimdi taarruz helikopteriyle ile bir yere kadar bazı şeyleri yapıyorsunuz. Eksik olan tarafları bu tür pervaneli, hem yüksek süratli uçan hem düşük süratli uçabilen, dar alanda çok fazla hareket yapabilen uçaklar almaya başlıyor. Şimdi birileri yazıyor, yorum diyor ki yahu kardeşim 100 yıllık pervaneli uçak projesi. Tabi Amerika'da salak bizim gibi tabiri caizse çok affedersiniz. Amerika bugün Brezilya'dan, Embraer'dan süper Tucano'yu, kendi imalatçısı Beechcraft'tan T6, Texan 2'ye alıyor. Böyle bir silahlı platform haline getiriyor. Şimdi burada Hürkuş diye bir gerçek var. Bu Hürkuş bu yeni konsepte uyabilirse çok önemli bir adım atacağına ben inanıyorum. Bu konsepti de TUSAŞ'ın e, test pilotu Murat Özpala uçurdu e, e, tatbikat sırasında Hürkuş'u bunu gördük. Bir baktık, arama kurtarma için helikopterler bölgeye geldi atakları bu korumayı sağladı. Havada baskılama görevini de Hürkuş üstlendi. Hürkuş'un kanatlarının altında 4 tane MAMLE roket sanı yaptığı çok iyi bir mühimmat. Flör kamera var, takipler, lazer işaretlemeler. Yukarıdan gelecek baskıyı Hürkuş gerçekleştirdi. Normalde ve F-16'da bir F-16'nın sürati çok yüksek. Kısa dönüş yarıçapı daha sınırlı. Birkaç sortu yapabileceği yere Hürkuş defalarca dalarak çıkarak çok dar alanda bunu gerçekleştirdi. Ben bu açıdan önümüzdeki yıllarda Hürgüç uçuşları açısından 135. filoya verilmesine çok önemsiyorum ve yeni bir görev bekliyorum. TUSAŞ bu konuyla ilgili aslında tabiri caizse diyelim bir karargah da kurmuş içerisine. Çünkü Konya'da uzun yıllar görev yapan bazı pilotlar TUSAŞ bünyesinde ve bu konsepti önümüzdeki günlerde daha da gelişmiş halini filoya sunacaklar. Ben bunun bir başarı yakalayacağını ve yurt dışında da kendi pazarını oluşturacağını düşünüyorum açıkçası. Diğer taraftan TUSAŞ-Hürkuş üzerinde eğitim amaçlı bazı değişikliklere gidecek. İşte yeni bir kanat tasarımı gündemde gövde ilgili bazı değişiklikler. Bu tür yapılacak değişiklikler de uçağa daha etkin olarak kullanılmasını sağlayacağını düşünüyorum. Tatbikatta sabahki o izlediğiniz videolardan sonra Türk yıldızları ve arkasına sol Türk gösterilerini izledik. Ben tekrar Türk Yıldızları'nı seyretmekten, biliyorsunuz üzücü bir kaza yaşandı. Pilotumuz şehit oldu. Onun arkasından Türk Yıldızları tüm profesyonelliğiyle çok başarılı ve güzel bir uçuş yaptılar bize. O uçuşta Türk Hava Kuvvetleri'nin üst düzey komuta kademesi oradaydı. Aynı şekilde Azerbaycan ve Katar Hava Kuvvetleri'nin de yetkilileri oradaydı. Çok güzel bir uçuş yaptılar. İnanılmaz keyifliydi. Onları böyle tekrar izlerken bir yandan hem hüzünlendim, pilotumuzu yad ettim. Çünkü havalimanından indikten sonra daha önceden şehit olmuş üste hemen Ümit Özer'in adına verilmiş parktan yanından geçtik onları böyle bir yad ettik Yüz başımızda yad ettik ama bir taraftan hayat devam ediyor görevler devam ediyor Türk yıldızları o profesyonelliği inanılmaz iyi sergilediler Böyle e, sanki bir şey olma tabi içleri parçalanıyor pilotlarımız ama bir şey olmamış gibi çok güzel uçtular Arkasına sola Türkiye geldi sıra Solatürk biliyorsunuz havacılıkta başınıza bir şey gelebilir. O siyah uçağı görürüz Solotürk'ün O uçakta bir arıza söz konusu. Yedek uçaklarına geçtiler. Yedek uçakta bir gri boyamalı. Standart bir F-16. Sadece kanat uçlarında o duman çıkartan sistem var. Onunla çok güzel de bir gösteri hem irtifa açısından Konya yıllardır uçtukları meydan alçak böyle çok güzel bir gösteri yaptılar bize. Yaklaşık 30 civarında yabancı gazeteci vardı. Onlar da böyle ağızları açık hem Türk Yıldızları'nı hem Solo Türk'ü izlediler. O da gayet keyif vericiydi. Arkasından Konya atış sahasına geçtik. Ee, bu atış sahasında modern bir kule var. Tüm atışları çok iyi koordin ediyorlar. Öyle hani eskiden gibi böyle daldı uçak çekti falan yok. Çok yüksek irtifadan akıllı mühimmatlar atılıyor. Ee, bu arada hava acayip bozdu. Bir fırtına gelip geçti. 25 dakika uçuşlar tekrar başladı. 2 F-16 132. fröner koymanın geldi yüksek irtifadan Mart 82 bıraktılar. Hedefleri 12'den gün diye uğruları çok heyecan vericiydi. Tabi bakıyoruz tabi helikopter geliyor mu sadece hava kuvvetlerinin helikopteri yok. Karahavacılığın, Jandarma Genel Komutanlığı'nın helikopterleri var. Yer ekipleri arasında deniz kuvvetlerinin sapların ekipleri var. Böyle entegre bir e, tatbikat olduğu için tabi Azerbaycan özel kuvvetleri Katar'ın kendi özel kuvvetleri hep birlikte böyle çok güzel görüntüler oluşturdu bize. Ve burada da hürkuşun Kuş'un arkasından yaptığı geçişler de inanılmaz heyecan vericiydi. Burada da hürkuşun Kuş'un yeteneğini gözümüzde görmüş olduk. Bugün dediğim gibi 1 Haziran Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 110. yıl dönümü. 10 yıl evvel Çiğli'de 100. yıl kutlamalarında çok büyük bir havacılık gösterileri yapılmıştı. Tabii bu pandemi nedeniyle, salgın nedeniyle bu mümkün değil. E, sosyal medya üzerinden e, Milli Savunma Bakanlığı'nın çok güzel bir videosu yayınlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bu videoları dağıttı etrafa. Çok keyifliydi bu izlemek. E, Tabii Gönül büyük bir yeri olsun ama ne yazık ki şu şartlarda bu mümkün değil. Ben de yaklaşık 2 yıl sonra tekrar bir hava üstüne girme imkanına kavuştum. Ama Hava Kuvvetleri tekrar o. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gerçekten ciddi güç kaybedildi. İçerideki bu FETÖ'cü pilotlar, personel nedeniyle Burada önemli bir temizlik operasyonuyla Hava de tekrar böyle e, kendi böyle yükselmiş gücü kuvveti ekibi yerinde gümür gümür uçuşlar yapılıyor. Genç ekip geliyor aşağıdan e, ve tecrübeli ekibin tabii ki onu böyle hissediyorsunuz işte filo binalarına bir bakıyorsunuz yarbaylar albaylar dolu ama içlerinde sanki genç bir teğmen gibi uçuş heyecanları var. Bu açıdan o sahneleri görmek beni böyle çok mutlu etti. Hava kuvvetlerimiz, ben de gözümle görmüş oldum ki hava kuvvetlerimiz tekrar eski gücünü o personel açısından yakalamış durumda. Türk Hava Kuvvetleri gerçekten bölgenin en iyilerinden biri, dünyanın sayılı hava kuvvetlerinden biri. Niye? Çünkü çok önemli bir tarihi geçmişi var. Bu tarihi geçmişini üzerinde taşıyor. Bu son yıllardaki yaşanan e, aksiliklerde önemli bir kısmı giderilmiş. Tekrar eski o gücüne kavüştüğünü ben gözlerimle gördüm ve bu beni çok mutlu etti. Darısı ne diyelim? Daha iyi milli teknolojilerle daha iyi yerlere gidecek bir yol önlerinde var. Milli muharip uçak, Hürjet, Hürkuş, bir sürü yeni nesil mühimmatlar bunları görüyoruz işte somdan tebere, mamleler, mamceler, insansız hava araçları bunlar Türk Hava Kuvvetleri'ni tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ni çok önemli yerlere doğru taşıyacak. Ne kadar çok kendi sistemimizi geliştirebilirsek, bu sistemin yelpazesi ne kadar geniş olursa ve bunları idame edersek gerçekten taktiklere, yeni nesil yaklaşımlara bir adım daha, bir tuğla daha koyuyor üzerine. Bunları da gözlerimizde ben bile görüyorum öyle söyleyeyim size. Umarız gelecekte daha da iyi gelişmeler olur ve bunları da size aktarma şansına sahip oluruz. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkürler. Ben bu bölümde aslında dünkü videonun bir tamamlayıcı etkisi olarak bir şeyler söylemek istedim. Bize lütfen sorularınızı mesaj olarak yazın veya yorum olarak yazın. Bizlere işbirlikleri için info mail adresinden ulaşabilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberlerimiz tolgözbek.com sitesinde bizlere sosyal medya üzerinden de ulaşabilirsiniz. Bu aralar kurduğumuz Telegram grubu çok ilgi görüyor. Telegram adresini de eğer kullanıyorsanız eklemeyi unutmayın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.